Modern sanat, geleneksel olarak zaman aralığına ve akıma bağlı olarak kategorize edilir, ayrılır ve tartışılır. Biz bunu yapmayacağız. Onun yerine bu videolar sanata temalar bazında bakacak. Mekanlar ve alanlar, sanat ve kimlik, günlük objeleri dönüştürmek ve sanat ve toplum. Bu temalar, modern sanatla sizin aranızdaki boşlukları doldurmayı hedefliyor. Bence modern sanat sizinle sizin bulunduğunuz noktada buluşabilir ve bildiğiniz şeylerle çalışmanıza izin verir. İlginç şekilde, modern sanat sanatçı hakkında bir şeyler söylediği kadar benim ya da sizin aklınızda da bir şeyler söyler. Bu videolarda fotoğraflar olacak, bu insanlar olacak, aşk ve ölüm olacak, bu adamı ve bu nesneyi de göreceğiz, bir de elektrikli testere olacak. Bu müze, işte bu yüzden konu açısından bu kadar zengin. Çünkü içinde inanılmaz bir çeşitlilik var. Buraya bir adım atıp başlarsanız asla bitiremezsiniz. Bu farklı bir bakış açısı olacak. Bir anda sadece sanat eserleri arasında değil, halihazırda bildiğimiz şeyler arasında da var olan bağlantılar hakkında daha geniş bir diyalog başlatılacak. Size gördüğünüz sanat eserleriyle ilişki kuracak bambaşka bir giriş noktası verilecek.